Dış bükey merceklerden epeyce bahsettik, bu yüzden ben de içbükey merceklerden bahsettiğim kısa bir video yapmak istedim. İç bükey merceklerin kullanılabileceği fazla kombinasyon olmasa da, bu videoda onlardan hızlıca bahsedelim. İçbükey mercek. Adından da anlaşıldığı gibi, içe doğru bükülmüş mercek gibi demek. Şöyle de çizelim. Evet, bu biraz abartılı bir çizim oldu ama genel bir fikir edinmişsinizdir. İçbükey bir merceğimiz var. Şimdi optik ekseni çizelim. Bu da merceğin optik ekseni. Başta kırılmaması lazımdı. Yeniden çizeyim. Evet, işte böyle bir şey. Merceğin optik ekseni. Şimdi iki odak noktası çizelim. Sol tarafa bir tane buraya. Ve sonra eşit uzaklıkta bir tane de sağ tarafa. İki yüzeyinde iç bükey olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Ve simetrikler metrikler Bu bir varsayım. Şimdi merceğin sol tarafına bir yere bir nesne koyarsak neler olur bir düşünelim. Hemen herhangi bir yere koyalım. Mesela şuraya koyalım bir nesne. Her zaman iki ışın çizdiğimiz gibi buraya da iki ışın çizeceğiz. Ama bu iç bükey mercek olduğundan bir ışını optik eksene paralel, diğerinde kırılmamış ve merceğin merkezinden geçecek şekilde çizeceğim. Peki ne olur biraz düşünelim. Eğer optik eksene paralel gidersek, paralel olduğu için dışa doğru kırılacak ve böyle bu odaktan geliyormuş gibi görünecek. Yani ışın buradan geliyormuş gibi görünecek şekilde kırılacak. Yani dışa doğru sapıyor. Şimdi başka bir ışın çizeyim. Bunu sarı yapacağım. Ve bu ışın mercekten dümdüz geçecek. Merceğin merkezinden geçtiği için kırılmadan geçecek. Öyle geçecek. Merkezden ve kırılmadan. Peki buradaki görüntü nasıl olur? Gördüğünüz gibi bu iki ışın bir noktada kesişmiyor. Yani gerçek bir görüntü oluşmaz. Ama ikisi de bir noktada sapıyor gibi gözüküyor. İkisi de bu noktada sapıyorlar. Eğer burada bir gözlemci varsa, diyelim ki gözlemcimizin gözleri burada olsun, burnunu da çizelim, gözün nerede olduğu netleşsin. Şimdi gözlemcimiz bu taraftan bakarsa nesnenin zahiri, yani sanal görüntüsünü görecek tam burada. Yani objenin daha küçük ama tepe taklak olmamış zahiri görüntüsü oluşacak ve merceğe olduğundan daha yakın görünecek. Evet, şimdilik bilmeniz gerekenler bunlar. Tabii bu konuda öğrenecek daha çok şey var ama genel olarak hiçbir key merceklerle ilgili bilmeniz gerekenler bunlar.